Evet Üçel Otogaz merkezinden herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü aracımız 2021 model C312 Prutech motora sahip üst silindirli yeni nesil Struyan ve Peugeot grubun kullandığı Atmosferik Aracımız Bu araçlara e, Biliyorsunuz Prutech motorlarda e, Tercihimiz her zaman Prince Silver Line'dan yana oluyor ve Bu aracımızda da Prince Silver Line tercih ettik çok doğru bir tercih oldu aracımız düzceden geldi e, Montajımızı tamamladık e, Prince kalitesi Ve doğru Güzel bir montajla beraber Bu aracımızda %45 net yakıt tasarrufuyla Aracımızı birazdan buradan düzceye uğurlayacağız Dediğim gibi yeni nesil bir araç ve Araç daha şu anda 5000 kilometrede Biliyorsunuz zaten 3 el olarak Sıfır arabalarda çok talep görüyoruz Sıfır arabalarda çok dönüşüm yapıyoruz Müşterilerimiz bize güvenle Sıfır araçlarımıza teslim ediyor Biz de alnımızın akıyla tertemiz bir şekilde Doğru ürün ve doğru montajla beraber Araçlarımızı teslim ediyoruz Yine farklı araçlarla alakalı kafada takılan herhangi bir sıkıntı, problem varsa YouTube kanalımızda sayfamızın altına yorum kısmına aklınıza bütün şey olur yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz ve yine e, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.